Sen Jedi? Evet merhaba dostlarım, uzun zamandır beklediğimiz Star Wars'un yeni dizisi olan, daha doğrusu ikinci sezonu çıkan The Mandalina'nın final bölümünü verdiler sonunda. Yani dehşetti, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Normalde 18 Aralık'ta çıktı, yani siz bu yılı izlediğiniz takdirde yani iki 2 gün önce çıktı. Ama bende 1 gün önce çıktı çünkü bunun yüklemesi falan var. Ben çıktığı ilk dakika dakikasında dedim hemen yüklendi Google'a. Tabi korsam izlemek zorundasınız. Çünkü ülkemizde Disney Plus yok. Bu yüzden hemen yazdım. Daha Türkçe altyazı yoktu. Ben de o yüzden full İngilizce izledim. Anlayabildiğimi anladım. Anlayamadım anlamadım. Aradan bir 5-6 saat geçti. Altyazı geldi. Hemen altyazı izledim. Yani mükemmeldi. Sonda Luke Skywalker'ın gelmesi mükemmeldi. Yani bildiğiniz üzere Star Wars... Artık kendini bitirmişti yani hele hele son üçlemesinde cidden çok kötü olumsuz eleştiriler aldı çok az izlendi kötü yani cidden kötüydü bence yani çok kötü bir üçlemeydi hele hele son üçlemesinde son bölümü son filmi cidden çok kötüydü ve yani sıkıcıydı birazcık yalan yok ama bu dizide patlama yaşadı. hele hele 6. bölüm çok eğlenceliydi. 5. bölüm çok eğlenceliydi. Ama 8. bölüm ayrı eğlenceliydi. Normalde 7. bölümde bizim Cumhuriyet yeni dediğimiz imparatorluk gemisini ele geçirdi. Yani ele geçirme çabasını anlatıyor 7. bölümde. 8'de direkt ele geçiriyorduk. Ve sonda en güçlü askerlerden olan bir orduyla karşı karşıyaydık. Ama Luke Skywalker'ın yani normalde bizim Mando'nun yaklaşık bir iki dakikada öldüremediği hatta zar zor öldürdüğü karakteri Luke Skywalker ondan bir 20-30 tanesini öyle 3-4 dakikada öldürdü. Ve Luke Skywalker'ın tamamen gençliğini yine gördük de ee, O galiba o küçük ya şey e, Baby Yoda dediğimiz artık herkes Baby Yoda olarak adlandırdı çünkü. E, aldı ve götürdü. Mersen bu 6. bölümde olan Babyoda hani bir taşa oturtturduk ya bizi güç taşı diyor ona göre daha doğrusu ee, hani bir büyümü yaptı artık orada ne yaptıysa Mersen oradan Luke Skywalker'ı çağırmış bu abimiz. Luke Skywalker da geldi bizden izin istedi aldı gitti ee, ve çok tanıdığımız e, Detroit'leri de falan da gördük ve tabii ki de 8. bölümde Marvel'dan da çok tanıdığımız Jon abimiz e, filmi yönetmiş, sadece final bölümünü yönetmiş bildiğim kadarıyla. Cidden mükemmel de Jono abimiz Ayrılman 1'i ve Ayrılman 2'yi yönetti bildiğiniz üzere. Marvel'da bir patlama yaşattı ve Star Wars'a da yaşattı. Ve e, önümüzde çıkacak Disney Plus umarım Türkiye'de de gelir. Çünkü yaklaşık 5-6 tane yeni Star Wars dizisi e, çıkacakmış. These shows along with future In a climatic... Bunları da yakında incelemelerini çekerim ee, Cidden mükemmeldi Final final bölümü cidden iyi Çünkü Luke Skywalker'ı hiç kimse beklemiyordu Aslında 7. sezondan sonra 8. Pardon 7. bölümden sonra 2. sezon 7. bölümünden sonra 8. bölüm için Küçük kareler gönderdiler Ve biz buradan anladık ki Çok büyük bir Jedi gelecek Ama yani çok Çok kişi işte başka Jedi'lar diyordu. Luke Skywalker diyen yoktu. Luke Skywalker'ın gelme sahnesi cidden çok ihtişamlı bir sahneydi. Bence 3. sezonda şöyle bir olay olacak. Luke Skywalker bunu bir eğitecek. Acaba bu gerçekten Yoda olabilir mi? Ama şöyle bir sorun var. Bu cumhuriyetten öncesini, imparatorluk önce, yani sonrası geçiyor. Bunlar önce yaşandı. Şimdi neler olacak? Cidden 3. sezonu tahmin etmek zor çünkü önümüzde birçok yeni dizi var. Ve bunlardan iki tane en önemli dizi olan iki tanesi e, The Mandalina ile ilişkili olacakmış, bağlantılı olacakmış. Shows, stories, climatic... Ve şöyle bir güzellik var. E, tam olarak e, karanlık tarafın, Darkness'ın e, güçlü olduğu zamanlardan tam e, şu anki The Mandalina'dan 300 yıl önce geçecek bir dizi daha geliyor. Bu beni en çok meraklandıran diziydi. Bunda ne olacak? Acaba tanıdık Jedi'ları görebileceğiz mi? Tanıdık yüz görebileceğiz mi? Ama bence illa bir tanıdık yüz göreceğiz. Hatta belki benim tahminlerime göre bir tane, illa çünkü bir tane dizide gösterecekler, bence Yoda'yı göreceğiz arkadaşlar. Ama Baby Yoda, Yoda olan değil yani. Biz gerçek bildiğimiz, normalde Star Wars'un ilk üçlemesinden tanıdığımız, ikinci üçlemesinden de tanıdığımız tabii ki de Yoda'yı göreceğiz. Ee, Yoda çok güçlü bir karakter ee, ve bir Luke Skywalker geldi. Bakalım neler olacak? E, hala diyenler var. Bazı yorumlar okudum. Paralel evrenler diyen var işte. Yoda'lar, Yoda falan değişmiş. Ama bu çok mantıklı değil çünkü zaten Luke Skywalker'ı e, Obi Wan Kenobi eğiten zaten e, Yoda'dır. E, Obi Wan Kenobi de e, şeye eğitti. eğitti. Dark Vader'i eğitti. Dark Vader'ın oğlu zaten Luke Skywalker. Şimdi Luke Skywalker Yoda'yı eğitemez Çünkü o Tee dedesinin Eğitmeni yani öyle bir sorun var paralel evren olabilir mi? Şimdi Star Wars Star Wars Kocaman bir şey yani olabilir mi olabilir ama bence mümkün değil O Yoda'nın ırkından bir bebek ve Yoda'nın ırkından sadece bir ırk bir yaratık kaldı o da Baby Yoda Baby Yoda olarak adlandırıyoruz normalde Yoda değil ismi ayrı mesele ama Bakalım nere olacak 3. sezonda yorumlara Yani cidden merak ediyorum Söyleyin yorumlarda Bence şöyle olacak Bence şöyle olacak, teorilerinizi üretin Ben hepsini okuyacağım emin olabilirsiniz Videoyu beğenebilirsiniz, teşekkür ederim videoyu buraya kadar izlediğiniz için Acaba sonraki bölümlerde neler olacak? Ben düşünüyorum Acaba yeni çıkacak dizilerde bu Mando'yu görebilir miyiz? yani Mando'nun arkadaşlarını Bence göreceğiz. Bence illa birinde göreceğiz. Kendinize iyi bakın dostlarım. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.